Hoş geldiniz ve başladık. Hı -hı. Açıl. Açıldı, helal olsun. Evet, en son buradaki bütün malzemelerin içinden geçen... ...bu şeyi yapmıştık ve burası şöyle göstereyim. Hatta baya bir hep yapmıştık. Hızlı hızlı bayağı bir söylemeye çalışmıştım. Şimdi madencilerik 2 tane atacağız ondan sonra onun arkasına 4 tane yetici koyacağız. Ondan sonra dört 4 tane yeticinin o 4 tane yeticiyi 2'ye katlayıp boro üretimini başlatacağız. Ondan sonraki üreticileri tekrardan 8 tane koyup onlardan da video üretimi yapmıştık. Evet bu kadar. Artık çok zorlanmamaya başladım bunu söylerken. Neyse gideyim birazcık malzeme alayım bari. Yani bildiğiniz üzere zaten buralar yavaştan tıkanmaya başlamıştı. Plastik üretimimiz vardı. Videonun herhangi bir yerinde sürekli kartlar çıkacak zaten oynatma listesi olarak. Oradan gidip sonraki bölümlere de bakabilirsiniz. Diyeyim ve yavaştan da geçelim. Bu arada Discord sunucum var. Yani neden var? Hiçbir fikrim yok ama var işte. Sorgulamayın. Ne işime yarıyor? Hiçbir işime yaramıyor aslında ama olsun. Olması gerekiyor çünkü. Hadi gidelim. Bunun alet olası fabrika iğrenç olmaya başladı gerçekten. Hiç sevmemeye başladım fabrikayı. Ama olsun sevmemek de güzeldir. Çok sevince ne oluyor? Hımmh. Alternatif sıvı nakliyatı şimdi uğraşacağımız bir yer daha. Şimdi burada ben bir tane daha vida üretim başlatacağım. Üstünde hemen buranın. Ondan dolayı böyle yaptık. Biz mi almayız yoksa böyle yapak. Şimdi. Şimdi. Bu dakikada 320 çıkartıyor tamam mı? Bunlar dakikada 40 çıkartıyor. Ve evet, tam da öyle bağlayabiliyoruz sanırım. Şeye bakacağım. Şu an elimde o kadar şey yok ama çıkışlı bir şey. Şimdi bunların toplamı 320 yapıyor. Ha, bu arada beyin yok etmemek için Şuradaki oyunun ses seviyesini son kez biraz daha düşüreyim. Şimdi şöyle bir şey yapsak, öbür tarafında mk2 yapsak. Şimdi 320-120, 200. Okey, öyle yapacağız ama nasıl tamamlarız hiçbir fikrim yok. Ve bunun aynısının şeyini de yapacağız. Öbür taraftaki versiyonunu. Ha, geçersiz şekle sahip diyor. Olmasın öyle. Şimdi birazcık bu taraftaki üretimi düzenli yapmam gerekiyordu. Fakat ben onu da beceremedim şu anda. Ondan dolayı ...ondan kaynaklı bir çeşit sıkıntılarımız var. Yok değil. Fakat ben... ...hepinize şöyle... ...vida yeteceğini düşündüğüm için... ...şu bize gelen salakça vidayı yere atabiliriz artık. Burası mükemmel bir uyum içinde çalışıyor bu arada... Üretildikleri anda gidiyorlar. Hatta fazla bile üretiyoruz. Biz 15 üretiyoruz. Burası da bu şekilde çok adam akıllı, insancıl bir şekilde üretimine devam ediyor. Şimdi benim yapmak istediğim şeylerden bir tanesi Şimdi bunlar 30 kullanıyor ya dakikada. Ben şunun bir tanesini direkt 60'a çıkartacağım şu ikisini. Yani şuradaki bir kaynak da bize kalacak. Biz de bu kaynağı kullanabildiğimiz kadar verimli kullanarak bu günleri getireceğiz. Burası 120 kaynaktan çıktı. Bunun bir yarı kaynağını biz kullanırız yine aynı. Hemen şuradan bir tane şey yapayım. Taşınabilir madence. Şu, seni sileyim. Oh. Oh oh, oh. Donk. Patladık. Şimdi MK3 geldiği zaman direk şey olacak. 120'ye çıkacak. Saf olmayan kaynak bile. Ondan dolayı daha iyi olacak o zaman. Şu an o kadar iyi olmuyor ama. Yapacağız. Onu da yapacağız. Çıkamadık. Niye öyle oldu ki? Bizim çıkmamız gerekiyor. Niye? Biz katarium araştırdık çünkü. Biz çıkamayak da kim çıksın. Sen avyon takılıyor. takılıyorsun? Versen şu 86'lığı bana. Bunu bu arada çok iyi bir şekilde de kullanabilirdim ama kullanmadım. Hop bunu iyi kullandık ama. Kafayı çarptık. Kırdık kafayı orada. Olsun. BAM. Zaten bir daha yapamıyoruz bildiğiniz üzere buraya. Bu nasıl çok dik olabiliyor sanırım. Bunun yani çok dik olmasının imkanı yok. O dört kaynakmış lan zaten bu. Doink. Doink doink. Şimdi yapmam gereken şey o zaman. Şu arka taraftaki iki kaynağı kullanmak. Bak burada da aynı hatayı veriyor. Aynen artık bundan sonrasında da gayet çalışacak diye umuyorum. Şimdi bu niye bağımsızlığını ilan etmiş gibi takılıyor gibi değil hatta niye öyle etmiş? Üşendim çünkü onu öbür türlü yapmaya. Ben de öyle yaptım. Böyle bağlayalım dedim. Bu sefer de. Bir sıkıntı olmaz. Birazcık çelik üretimimiz durma noktasına gider. Ama hallolur yani. Niye hallolmasın? Şimdi biz de buradaki iki kaynağı kullanacağız bu arada. Yani yine 120 oluyor. Çok iyi yani. Aşırı iyi şu anki üretimimiz. Ama sıkıntı şu ki bizim öyle bir şey kaldırabilecek bir bantımız yok. Şimdi bu bantın olmamasından dolayı birazcık sıkıntı çıkartabilir bize. Ama halledeceğiz. Seni ver bana. Sen durmuş musun? Vers, ver gene, sen üretmeye devam et. Siz ne Siz birazcık durmuşsunuz gibi sanki, ucundan. Tam buraya gelen bir boşluk vardı, orayı hallederiz artık sanırım. Bu arada burası yeterince güzel bence. Üretim anlamında. Ee, var mı bende? Senden var. İdare eder. Ne geliyor? Neyse. Ha ben buraya tiyarlara bakmaya da gelmiştim. Bir yandan. işletilmiş güç alt yapısı, he, güç alt yapısı ile beraber geliyor. Fakat bir sıkıntımız var ekstra olarak. Bizim bundan önce de bilgisayar üretmemiz gerekiyor. Şimdi bizim aşamamıştıki garibimi de yaparız bir ara ya. Son bölümü ona ona adayacağım sadece. Neyse şimdi yapmam gereken şey benim o zaman. Hah buraya da demir gelmiş bir sürü ya. Seni gözümün görmeyeceği bir yere atayım da. Bir daha ömür boyu sana ihtiyacım olmasın. Hah. Hah sırala diyelim. Sonra da gidelim yavaştan. Senin abin... Ha, bir şey he Doğru. Evet. Tekrardan üretime başladık bu arada. Buradaki. Bu arada gerçekten bizim şu su tüketimi falan patlak vermeyecek olsa... Gerçekten hiç uğraşmam, direkt geçiririm yani. Şimdi benim isteğim yine bunları böyle birazcık daha dip dibe sokmak. Yine arka taraftan girsinler. Başka öğenin alanına giriyor mu? Hey dostum onu çözmüştük sanıyordum. O, oh. o oh, vovov oh, oh. gire baya giriyor hemde. Olmaz bu. Tek bir çözümü var onun. Benim bildiğim. Şöyle onun üstüne bir tane daha temel yapmak. temelin üstüne temel yapmak stonks birazcık. Ama halledeceğim. Çünkü başka türlü buraya bir şey yapamıyoruz. Gördüğüm kadarıyla. Ve, bağım. ve buraya artık istediğim her şeyi uygulayabilirim şimdi sen bana dakikada 120 mi getirecektin aynen ben seni şuradan getirtirim yavaştan mk2'sinin yanası olsa tepe tepe kullan mantığıyla Tamamlandı. Görev. Şu anlık. Buradaki. Şimdi bunun üstüne üstüne demişim işte. Orasına burasına şey atacağız. Şu anda. Kaçtı bunlar? Dakikada 15 mi kullanıyordular? Kaç üretiniz? bakım 30 kullanıp 30 üretiyorlar. O zaman burası 90 olur. Dur aralarını açalım bence birazcık. Çok sıkıştırmayalım. Çünkü ikinci katı çıkıyoruz ya. Ondan dolayı çok şey yapmayalım. Öbür tarafta birazcık dipdibi olabilirlerdi. Ama bu tarafta Diptibeliyi kapatıyoruz artık tamamen ve şey geçiriyoruz buraya rahat fabrika konforuna. Şimdi buradaki yapacağım mantık da şu olacak. Ha, bu arada oraya boş yere gitmesin. O kadar şey onu oradan bağlarız. Şimdi böyle ya hani böyle şu anda şimdi şöyle yapacağım olmadan şöyle yapabiliriz ay alternatif olarak. alternatifi de böyle alternatifi zaten bundan sonra vida üretimi falan geliyor da buranın çıkışını da zaten büyüteceğimiz için bir tık sıkıntı olmayacaktır zaten burası artık direkt böyle bağla geç mantığına dönüyor tamamen ha biz bu üretimi ne için yapıyoruz bu arada onu da söyleyeyim şimdi bilgisayar üretimi de hayvan gibi vida istiyor diğeri de istiyor hatta göstereyim şöyle bilgisayar dakikada yüz mi istiyordu öyle bir şeydi bilgisayar Dakika 50 vida kullanıyor tek üretime. Bu tek üretim hali. Öbürde direkt 100 kullanıyor tek üretime. Ama tek yani gerçekten tek. Fazla rakamlar. Yani benim o kadar boşu boşuna bu kadar vida üretimi yapma yapmamın şeyi o. Öyle süs süs için yapmıyor sonuç olarak. Şimdi burayı direkt ayarlayacağım tamamen. Bir dakikadan. Keşke direkt demirden de şey üretebilsek. Vida hiç çevirmeden. Büyük ihtimalle karsız olurdu. Ama iyi olabilirdi. Mesela böyle şey yapanlar için. Kırsal olanlar da oynamaya çalışanlar için çok ideal. Öyle olduğu zaman. Ama şu an ov. Oh. Burada bir tık milletin içinden geçirmem gerekiyor bunu. Ve evet bir tık değil bayağı bir geçirmem gerekiyor. Ha ya da o kadar da saçmalamadan yani böyle de bağlayabilirim yani. Neden olmasın. Gördünüz mü? Ne kadar temel şeyler lazım oluyor. Burada. Bunların hepsini böyle demir çubuk seçeceksiniz. Öncelikle. Öncelikle. Öyle değil tabi. Ondan sonra bunların arkasına birazcık daha bunlardan atacaksınız. Ve gördünüz mü? Bütün alanı ikiye katladım şu anda. Karını falan. Bu arada iyi kullanıyor kablo. İyi geçiriyor vallahi kabloyu ne yalan söyleyeyim bayağı iyi geçiriyor hop. Şimdi bunları daha uğraşıp böyle tam kapasite falan yapmaya çalışanlar da vardır. Ki içinizden birileri yapıyordur onu öyle. Şu tarafa bir tane bir uçtan bir uca koyacağım. Olay çıkmaması için. Ve bunlar deli gibi elektrik kullanıyor. İnsanlık dışı. Yalnız buraya bu kablo yetmeyecek. Ben uzun bir aradan sonra ilk kez üstünden kablo kraftlayacağım. Zaten burası artık fabrikanın son yerleri olacağı için bu vidaların. Ve evet kablolar gördüğünüz gibi 2 saniyede bitti. Ne oluyor lan orada? Arka tarafta sürekli bir silinip geliyor bir şeyler oluyor bu dünyaya. Değil mi şey oluyor saçma sapan böyle. Bu Minecraft efsanesi vardı ya Eurobrain miydi neydi? Onun gibi böyle bir anda karşımıza çıkıyor. Harbi çok malzeme tüketiyor. Bu arada 250 olunca bırakacağım. Baya kullanıyormuş. Yalnız buradaki elektrik melektrik iptal tamamen. Birazdan öyle bir patlatacağız ki biz buradaki elektriği. Allah'ına kavuşacak yani gerçekten. Beş. Bunları da böyle birbirine bağlayacağım. Bu taraftan çekmeyeceğiz hiçbir şekilde. Hat. Artık elektriği öbür taraftan alacağız. Bu şeyde mantıkla bir iki üç diyor o oh. lan bu birmiş. kötü Hoppa. Bu arada şu an o kadar fazla şey aynı anda renderlamaya çalışıyor ki oyun yavaştan böyle elektrikler öyle şey oluyor. Yavaştan GeForce Nav falan da zorlanıyor. Seni bağlayayım. Seni bağlayayım. Size niye elektrik gelmiyor? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Şimdi ilk kez bu taraf fabrikaya MK1 direk koydum. Evet, o tarafı da tamamen hallettik. Ama gerçekten şu bizim yeni direkler olmasa şu MK23 falan direkler gerçekten burası kablodan geçilmeyecek. Düşünsene bir de şey getiriyorlar böyle kablolara yeniden özel mekanik geliyor. Oyun oynanmaz bile yani. Silebildiğim kadarını da sileyim buradan. Na Cık. Hay ben senin ya. Neyse koyuyor ya. Şimdi buraya şey olacak, bir aktarma istasyonu gibi bir şey koyacağım. Yani aktarma dediğim de şöyle bir aktarma olacak. Bunu böyle şeye doğru yerleştireceğim. Buraya doğru yerleştireceğim. Ya da yerleştirmeyeceğim. Bu aşağı taraftaki her şey ilk başta buraya birikecek. Buradan da deşarj olacaklar. Yani diğer tabiriyle gidecekler. Şimdi yani dediğim gibi... Burayı kesinlikle böyle saçma sapan bir şekilde yapmayacağım demiştim. Yine oldu öyle. Bu arada buradaki video üretimlerine gerçekten önem verin. Bir yerde illaki hayatınızı kurtaracaktır. Yani alt tarafı bir üretimi ya. Çok da umurumdaydı deyip geçmeyin. Umurunuzda olsun birazcık bu üretim. Zaten bir kere düzgün yaptığınız anda bir daha hiç uğraşmayacaksınız. Zaten şimdi bir yere kadar böyle şeyle geliyor. Hızlı hızlı geliyor. Oh, olmamış o. Ha bu arada birazcık hızlı hızlı koyunca da bir kontrol ederseniz daha da güzel yapabilirsiniz bütün her yere. Böyle yamuk falan görürseniz direkt düzeltin, yoksa sıkıntı çıkartır o. Şimdi bu bize boşu boşuna uğraştırmaması için kirlilik yaratmaması adına böyle bir karar aldım. Zaten şu bizim en sonki çıkışa bir tek MK4 atmak lazım. Hatta om istesem var ya seni şuradan bölerim ha. Om harbi seni bölmem gerekiyor. Şimdi şu an bizim daha o tarafa kasacak durumumuz olmadığı için hani yani uğraşsak yapar mıyız? Yaparız ama niye uğraşak? Lojistikle. Olmadı. Olmadı. Bu da beni itmeye çalışıyor ya. Allah'ım dünyanın saçma şeylerini yaşıyorum ya. Seni şimdi şuradan bir bölelim. Tamam mı? Şimdi manyaklamaya gerek var mı burada? Hiç gerek yok. Bence. Bence. 120-120-240 yapıyor. Dolayısıyla bence... Bence değil hatta. Direkt böyle yapalım. İki tarafa da eşit dağılması amacıyla. Öyle bir şeye gidelim. Hem mantıklı... Biraz uçuk kaçık oluyor. Ama oluyor yani bu olmaz şimdi seni ben nasıl bağlayacağım ya delirmek üzereyim ya fabrika üstüme geliyor bağlayayım ya. Ne yapayım yine olmuyor. Yani sen burayı böyle çileden çıkartıncaya kadar uğraştırıyor burası seni. Öyle bir sıkıntısı var. Heh. tek amacım öyle onlar iç içe geçmesin çok fazla şimdi artık buranın birikimini direkt o tarafa atıyoruz ve hiçbir sıkıntı çıkmıyor bunları bu şekilde de şarj edeceğim yani boş yere MK4'e harcamayın ...acık daha para verin. Yani daha doğrusu işte... ...harcayın böyle biraz daha stabilleşebilir. Çünkü zaten... ...tam böyle... ...idare etmelik bir şey. Ha, bazı şeyleri de bu arada bilerek... ...ayarlıyorlar öyle. Tam olsun diye. Yanlış şey koyduk. Şimdi senden bana kaç tane lazım? Dört tane mi lazım? Dört tanelik slotumuz var. Güzel. Artık zaten her şey birbirine bağlı. Sadece gelip başlatmam yeterli. Zaten şu ki kirişten yapılıyor bizim şu şey var ya. Kaplamalı kiriş. Normal betonla şeyin karışımı olan. Ha zaten böyle bağlanıyor. <gülüyor> Ve böylelikle şeyi de bitirmiş durumdayız şu anda. Yok lan, lazım oluyor. Normal dedim mi bu? Ha yok, saf değil diyor. Tamam. Bir anda dedim ki yaptığım şeyler fazla mı geliyor? Fazla gelmesinin bu arada bana hiçbir avantajı yok şu anda bu aşamada. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde şeyi kullanamayacağız. Ve evet ilk demirlerimiz de geldi yavaş yavaş. Ve artık organizasyondan endüstriyel depolamaya girerekten buraya da bir depo inşa edebiliriz. Şimdi buraya da aynı mantığı uygulayacağım. Çünkü zaten ayırıcıya falan kablo istemiyor burası. Birleştiriciyi ayırıcıya istiyor. Seni birleştireyim. Bu ne abi? Ben ne yapmaya çalışıyorum acaba? Tamam geçti mi geçti. Sıkıntı yok. Tekrardan bölüyorum. Seni bağlayayım. Sen bana ver. Şu lojistikteki şu makinayı. Ve tebrikler. Artık hiçbir şekilde bir şey yapmaya gerek kalmadan bak yine gitmiş burası şimdi tam düzgün olmayınca bağlanamıyor bazen çünkü birazcık geri zekalı oyun Bu ne abi? Ben sana niye vermemişim? Var mı daha isteyen? Arka tarafını falan veremediğim falan. Şu an bu tarafa bir dağılma sıkıntısı yaşanıyor. Yani neden? Ha, çünkü şeyden dolayı. Bu bizim ilk baştakine öncelik veriyorlar. Şu anda dolması için. Buralar da oldukça açılacak. Doğru. Sondakilere de geç gidiyor. Normal. Şimdi vida üretimimiz artık hazır tamamen. ne sıkıntımız var şimdi burası duruyor arada bir olsun biz yine orayı mk3 diyelim özellikle öyle yaptım ki şeyi alsın diye o 320 ya burası o 320'yi alsın diye Evet. Genel olarak böyle. Bu bölümün konusu da. Şuradan tekrardan oh. evet bunu da aldım. Fotoğrafı Neyse o zaman görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay Çünkü videonun konusu bitti Ve şu an gayet güzel yani Akıyor gördüğünüz üzere Dur şu neymiş Bakır mı üsttekiler Bakır mı demir mi demir Neysiniz oğlum siz Kataryum. bir dakika şu, gidip şu üst taraftakilere bir bakayım da geleyim bakalım neye benziyormuş onlar sadece bakıp geleceğim hiç savaşa falan girmeyeceğim hiçbir şey anlamadım çünkü demir ve saf, saf olmayan demir zaten buraya onun için yapmışlar. Şimdi buradaki mimariden de şuraya bir tane yürüme platformu aa, çok mu kapatıyor? Şunu sayılana çekelim. Çünkü bu zuptayken çok iş yapmıyor. Şimdi bu fabrikanın kenarına da bir çıkış yeri ekleyelim. Bu sanki daha iyi bağlanabilirdi. Bir daha deneyelim. Yapamıyoruz. Niye? Normalde buraya yapılabilmesi gerekiyor. Garip. Aynen böyle daha temiz bağlandı. Ve şuraya bir tane T dönüş koyarım. Neyse o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.